Banyoluklu adı Aynen banyoluklu. Videoyu kestim. Hayda Hı hı. Gel. Bu ne lan? Bu ne böyle? Kazan galiba değil mi? Kaçma. <gülüyor> Ya. Yeah. Böyle mi bak. Buna dolabı aç bakayım ne var? Aç bakayım dolabı. Aç bakayım dolabı. mu? Bir şey yok ya. Yani. Bundan ne yazıyorsun? Yüz katı falan çıkıyor galiba. Baya da büyük değil mi? Hmm. Gez gez bitmez ya. Gel de Onun biz çıkıştıra bulamayız ha. Aynen öyle değil, Bayağı büyük değil mi? Tamam tamam mı? Temizlemişler. Ha. Yine bir banyoluk. Pek mi lan? Benmiş mi? Bir gel, bak bakayım. Oğlum eline bir şey alsana. Ne yapayım ben eline? Şşt. Canlı canlı, çık. Kapıyı... Saldırmasın mı? Kapıyı... Yok yok. Neyse gel. Ne yazıyor? Yemekhane mı ne? Bir şey yazmıyor Anladım. Hı? Ne Tamam, yaz ya. Yok olmuyor. Yasak değil Bu Bir de üst katına bakalım. ya. Yok yok, ya. ne yazıyor? <gülüyor> Bayağı da büyükken hmm. Bu ne lan? Bala mı? Cam falan kesmesin artık. Hmm. O tarafa Yemekhane. Yemekhane mi? Hmm. Mahvolmuş lan bu ne? Batatı lan baksana. Yine ne yazıyor? Aa bu kiminmiş lan? Baksana. Yedinci ayın MC gibi. Çavuş.